Günaydın. Duracağız herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü konumuz motor yata, motor yata ve bosu bağlayacağız. Onun için hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi Maltepe Marina'ya gideceğiz ve orada çok güzel bir motor yata ve bosu yap montajını yapacağız. Müşterimiz kışın da boğaz keyfini rahat rahat sürebilecek. Orada görüşürüz. Maltepe Marina'ya geldik. Şimdi bu teknemize Webasto dizel ısıtıcı montajı yapacağız. Müşterimiz bütün kameraları, kaptan köşkünü ve kış kapamanın da ısınmasını istiyor. Dolayısıyla iş yükümüz çok arttı yüksek havada bir dizel ısıtıcı kullanacağız. Marin tip kullanacağız. Tekneye montaj prosedürlerine uymamız gerekiyor. Çünkü bu bir yüzen ev. Sonuçta yapacağınız yanlış bir hareket. E, teknemizin e, yüzen bir tekne değil, batan bir tekne olmasına sebep olacaktır. O yüzden çok önemli bir konu. Nereden deleceksiniz, nereye geçiş yapacaksınız? Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Birazdan montajımız başlayacak ama 20 kere ölçeceğiz. Bir kere deleceğiz. Bu çok önemli bir konu. Webastomuz buraya konulacak. Egzoz ve şeyi bordero'ya vereceğiz dışarıya. Şimdi bu Webastoyla 4 tane bölüm ısıtacağız. Webasto diyoruz ama Webasto bir marka. Bu aslında bir dizel ısıtıcı. Biz de Ayşava kullanıyoruz. Marin tipi. Teknelerde çünkü Marin tipi kullanılması gerekiyor. Hem korozyona karşı çok dayanıklı. Hem de daha farklı bir egzoz sistemi var. 5K havalık bir ısıtıcımız. Burası için fazlasıyla yeterli. Burada seçeceğiniz marka da önemli. Birkaç tane firma tekne için normal ve baso, normal dizel ısıtıcının da olacağını söyledi. Ee, hayır, olmaz. Çünkü tekne e, su gören bir araç. E, tuzlu nem, özellikle e, teknelerin en büyük sorunu. Dolayarak da kullanacağınız dizel ısıtıcının suya ve tuza dayanıklı olması lazım. E, Bizim o yüzden marin tipi seçtik. Ki marin tip olması gerekiyor zaten. alimiyum. Delmek zor. Fiber olsa daha kolay dişimiz. Ama e, çok büyük bir yer sıkıntımız var. Nereden geçireceğiz, nereye koyacağız? Şimdi bu teknede bütün kameraların ve kıç kapamanın ısınmasını istiyorlar. Basımız ya ısıtıcımız bu iş için uygun. Büyük kahva olarak yeterli ama e, bitmiş bir teknede Tadilat yapmak çok zor. İşin finali de ben yüzme biliyorum ama e, Agit arkadaşımız yüzme bilmiyor. Yani. Ne kadar sürdü orayı delmek? Yani şu işi projelendirmek noktaya gelmek bir günümüz aldı. Şimdi buranın iç ısıtmasını vereceğiz. Onun için de yine bu dolabı kullanacağız. Çünkü tekrar yukarıdan bir delikle girmek istemiyoruz. Çünkü bir tane delik delmek için dört kat panel geçmemiz gerekiyor. Deldiğimiz yerden çıkan. Evet, deldiğimiz yerden çıkan alüminyum panel. O yüzden tekrar delik açmayacağız. Doğanın içinden geçiyoruz. O da bizim işimizi fazla fazla görecektir. <gülüyor> iş oldu. Evet. Böyle çok başarılı. Tabii. Bu başka bir yerden de olmazdı değil mi? Yani buradan yukarıdan indirirdik ama e, 4 tane panel keseceğiz, deleceğiz. E, hazır zaten bir tane denmişken ne kadar az delersek o kadar iyi. Çünkü e, bu panellerin altında e, tesisat da gidiyor. Yani göremiyoruz da. Delmeden karşımıza ne çıkacağını da bilmiyoruz. Yani ana bir tesisat, ana bir kablo kesersek bunun tamiratı da mümkün değil çünkü paneller altında. O yüzden bitmiş, yapmak çok risk. Bir de alalım, götürelim, yapalım diyeceğimiz bir şey değil. Suda. Kişi kitabını uygun yapmak gerekiyor çünkü tekne. Hani şurayı da şöyle yapalım diyebileceğim bir pozisyon yok. O da haliyle yoruyor. Paneller arası ya iki kat ya üç kat alüminyum. Mesela en basit bir çıkış deneceğim. İki. Egzoz için üç tane alüminyumu delmek zorunda kaldım. Aşağı inerken herhalde dört beş tane alüminyumu birden deldik. İşin sıkıntılı kısmı delmek. Alta inerken bunun gibi iki tane panel deldik. Yani dört tane alüminyum panel geçti. Yani en basit yerde bir kere nereyi delerseniz delin. Bu alüminyum bir tekne olduğu için her tarafı çift e, alüminyumla oluşuyor. Tekne de sona geldik. Şimdi elektrik e, panosundayız. Elektriği bağlayacağız. Biz bu tekne olduğu için normalde kullanmamız gereken e, kablo kalınlığının çok çok daha üstüne çıktık. Şimdi sisteme montajını yapacağız. Ondan sonra da inşallah ilk start'a vereceğiz. E, i̇şin sonuna geliyoruz. Bu arada saat e, 10. Yaklaşık bir saat sonra e, muhtemelen işi bitirmiş olacağız. E, bu hafta çok yoğunum zaten. E, Dükkanda da beni bekleyen bir motor rektifiyesi var. Bunlar Tuscom. Zaten onun da videosunu izleyeceksiniz. Onun haricinde yine bir e, tekne için keşif yapmamız gerekiyor. Bir tekne daha dizel ısıtıcı istiyor. O keşifi yapacağız ama bu hafta muhtemelen e, dükkandaki işlerle ilgileneceğiz. Bu tür işlerle e, Üçel yine devam edecek. Böyle niş işleri biz Üçel olarak çok seviyoruz. E, normal standart işleri sevmediğini daha önceki izleyiciler bilirler. Bundan sonra yine böyle e, değişik projelerle karşınıza çıkacağız. ben Emre Yolcu. Samsun 1919 teknesinin teknenin kaptanıyım. Ee, Üçel Otogaz'a başvuru yaptık ve Webosto'muz için. Sağ olsunlar kendileri e, itina ile bizim Webosto ısıtma sorunumuzu çözdüler. Şu anda teknemizin e, bir ısıtma sorunu yok. Güzel bir işçilikle. E, önce başta e, Emrah Bey'e sonra Eser Bey'e ve tüm ekip arkadaşlarına buradan çok teşekkür ediyorum. Üçel Otogaz'a çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.